Herkese merhaba. Bu videoda Creo içerisinde topoloji optimizasyonu yapmamızı sağlayan Generative Design modülüyle tanıyacağız. Generative Design ile hem yapısal statik analiz hem de modal analiz ile topoloji optimizasyonu sağlayabiliyoruz. Şimdi buradaki modelde örneğimizi uygulayalım. Model içerisinde yer alan parçamızı seçelim. Şuradaki parçamız için biz topoloji optimizasyonu gerçekleştirelim. Şurayı tek parça olarak açıyorum. İlk olarak şöyle geometrimizi bir tanıyalım. Geometrimiz birkaç body'den oluşuyor. 4 adet body'den oluşuyor. Bunların ne anlama geldiğini topoloji optimizasyonu modül içerisinde göreceğiz. Şöyle application'dan generative design'a tıklıyoruz. Evet, şimdi bizi karşılayan arayüzü ilk olarak tanıyalım. Bizi karşılayan arayüzde sol tarafta generative design'a e ait bir ağacımız bulunuyor. Alt tarafta da model ağacımız bulunuyor. Şimdi üst taraftaki araçlara bakalım. Burada design space bölümünde starting geometry, başlangıç geometrisi. Burada aslında adından anlayacağınız gibi optimizasyona başlayacağımız geometriyi buradan belirtiyoruz. Tabi body olarak belirtiyoruz. Prozor geometri ise topoloji optimizasyonu sırasında dokunulmayacak bölgeler diyebiliriz. Bunlar bu da aynı şekilde body olarak seçmemiz gerekiyor. Excluded geometri ise geometrimizde herhangi bir topoloji çalışması yapılmayacak çıkartılacak bölge olarak düşünebiliriz. Şimdi bunlar için teker teker ee, işlemleri gerçekleştirelim. Birinci olarak ne yapacağız? Önce design space'te gerekli bölgeleri belirteceğiz. Daha sonra mesnet noktasını, mesnetlerimizi ve yükümüzü belirteceğiz. Son olarak da e, topoloji optimizasyonunda hedeflene kısıtları e, belirterek artık e, optimizasyona başlayacağız. Şimdi ilk olarak başlangıç geometrisini belirtelim. Şöyle starting geometriye tıkladım. Ve body içerisinde istersem şuradan da seçebilirim. Şöyle model ağacından da seçebilirim. Starting'e tıklıyorum. Bakın şurada artık seçili hale geldi. Daha sonra preserve geometri için bakın şuradaki parçaları seçiyorum. Body olarak oluşturulmuş parçaları seçiyorum. Okey dedim. Son olarak ee, excluded Geometri var. Bu aslında opsiyonel bir seçenek. Yani bunu aslında seçmese seçmeseniz de olur. Fakat biz burada yine uygulayalım. Şöyle Excluded Geometri dediğimiz geometri şu şekilde. Şuradaki bölgeye dokunulmayacak. Daha doğrusu hesaplamaya hiçbir şekilde dahil olmayacak. Prezör Geometri deyse e optimizasyon sırasında sabit kalacak olan bölge. Yani burası Hiçbir şekilde optimizasyonun sağlanmayacağı bölge. Excluded Geometri ise tamamen Generative Design modülü içerisindeki hesaplamada tamamen e, çıkartılacak olan bölge düşünebilirsiniz. Bunu optimizasyon sırasında daha iyi anlayacağız. Şöyle Excluded Geometri'yi seçiyorum. Ve şuradaki Excluded'ı da zaten seçildiği haldeydi. Excluded Geometri'ye tıkladığım zaman şöyle seçti kendisi zaten. <gülüyor> Şöyle bakın kırmızıya boyadım. Devam edelim. Şöyle şurayı gizleyelim. Şimdi e, mesnetlerimizi ve yüklerimizi belirtelim. İlk olarak ne yapacağız? Mesnetlerimizi şu deliklerden sabitleyeceğiz. Daha sonra buradaki yüzeyleri de planar mesnet olarak atayacağız. Şöyle Constrain'den. Silindire tıkladım. Buradaki yüzeyi seçtim. Ve burayı da sabitledim. Okey dedim. Daha sonrasında yine silindir tıklıyorum. Ve şuradaki iç yüzeyi seçiyorum. Ve buradan da fix diyorum. Okey dedim. Sonrasında planar mesneti seçiyorum. Buradaki yüzeyi seçtim. Okey dedim. Son olarak şurayı da seçip okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet mesnet seçmiş oldum. Montaj dosyasını hatırlayacağınız gibi yükümüz buraya biniyordu. Şimdi burası için de ben bir değer geleceğim. Load dedim, force dedim. Ve buradan da değerlerimi giriyorum. Eksi 750. Şurası da eksi 1820 olarak girdi. <gülüyor> Birimlerimi de Newton diyorum. Okey dedim. Evet, buradaki değerlerimi de girdim. Şimdi artık topoloji optimizasyonunda benim hedeflediğim kısıtları belirlemeye geldi sıra. Burada Design at, Add Design Criteria'yı tıklıyorum. Şimdi burada yapısal analiz için yani daha doğrusu statik analiz için iki adet seçeneğimiz bulunuyor. Maximal Stiffness ve Minimal Mass. Maximal Stiffness'da bir, bir limit belirtiyorsunuz. Alt, alt hacim limiti belirtiyorsunuz. Hacminiz bu limitin altına düşmüyor. Optimizasyon sırasında. Bunu gerek yüzde olarak belirtebilirsiniz. <gülüyor> ya da şöyle kilogram ya da gram şeklinde belirtebilirsiniz. Çünkü ben şunu 60 yapayım. Daha doğrusu diğerini değil, başta gösterelim. Şöyle minimize mesle tıkladığınız zaman da e, girdiğiniz güvenlik faktörüne bağlı kalacak şekilde kütle, kütle azaltımına odaklanıyor. Bu şekilde bir optimizasyon sağlıyor. <gülüyor> Fakat biz buradan maximize stiffness seçeceğiz. Şöyle 60 olarak girelim. %60 olarak kalsın. Design kısıtlamında ise burada aslında üretim kısıtı belirtiyorsunuz ya da geometrik kısıt belirtiyorsunuz. Mesela geometrik kısıtta işte minimum yarıçap kullanılacak şekilde optimizasyon yapmasını sağlayabilirsiniz ya da burada üretim yöntemi özellikle de eklemeli imalat imalat için gerekli üretim kısıtlarını belirtebiliyorsunuz. Metteral kısmında da zaten anlayacağınız gibi malzemesini belirtebiliyorsunuz. Peki bu e, statik analiz için böyleydi. Mesela modal analize tıkladığınız zaman da şurada da neyi belirtiyorsunuz? E, ya Maximize Frequency yani en yüksek frekansı buradan hedefli. Yine bir limit e, hacim limiti belirtiyorsunuz. Minimize best diyerek de şöyle bir e, minimum frekans belirtip o frekansa bağlı kalacak şekilde bir e, ne, yap, ne yapabiliyorsunuz? E, kütle azaltımına odaklanabiliyorsunuz. Biz şimdi şöyle yapısal analize geçelim. Evet şimdi artık işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Biz buradan bütün tanımlamaları yaptık. İlk olarak optimizasyona başlamadan önce şöyle bir analizi gerçekleştirelim. Run initial simulation'a tıkladım. Evet, çözümün bitti. Display simulation result'a tıkladığım zaman şöyle sonuçlarımı görebiliyorum. Buradan one missus yerine safety faktörü seçtiğim zaman Şöyle en düşük güvenlik faktörümün 5.23 olduğunu görüyorum. Şimdi artık e, optimizasyona başlayabilirim. Şöyle optimize'a tıkladım. Optimizasyonun ilerlemesini buradan okuyabilirim. Şuradan da şöyle Hacmini okuyabiliyorum şu şekilde. Evet şöyle gördüğünüz gibi bitti ve oluşan tasarımım bu şekilde. Şimdi bu tasarım için biz ne yapalım? Ee, simülasyona bakalım. Şöyle Display Simulation'ı biz alta tıkladım. Ve şuradaki bakın. Split Screen diyerek öncesi ve sonraki durumu karşılaştırabiliyorum. Bakın 5 nokta küsürken şu an 4.11'e indi fakat hala benim güvenlik sınırlarım içerisinde bunu bu şekilde kullanabilirim. Şöyle oluşturduğum parçayı CAD datası olarak alabilirim. Generate Design'a tıklıyorum buradan Reconstruct'a tıklayıp ne yapıyorum? Şuradan işte belli Resolution Level dediğimiz çözünürlük seviyeleri var. En üst düzeyi seçtim. Generate dedim. Ve buradan artık CAD datamı oluşturuyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi geometrim oluştu. Şöyle Group Reconstruction bölümünde CAD datamı görebiliyorum. Evet bu videomuzda Generative Design'ı gördük. Creo içerisindeki topoloji optimizasyonu sağlayan bu modelimizde gerek statik analiz gerekse Creo 9 ile beraber gelen modal analiz kullanarak topoloji optimizasyonu yapabiliyoruz.